Minecraft'ın en büyük yaratığını görmeye hazır mısınız? Bu göreceğiniz canlı Minecraft'ın en büyük canlısı. Abi bu ne? Abi bu balık mı lan? Oha! Yok artık! Anam geliyor! Lan geliyor lan! Lan kaç lan!